Sevgili can dostlarım ben Cem Kervan Bu hafta hesap kitap yap Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle Hesap kitap yap ee, İsa ruhullahın sözü Biz onun talipleri Olacaksak Bedelini hesaplamamız gerekiyor Önce iyi bir hesap kitap yap Ondan sonra e, Gel talibim ol Manasında bir şey söylüyor okuyacağım Bedelini düşünüp tartmadan Talibim olmaya gelmeyin Hani gelme gelme dönme dönme derler ya o anlamda. Çünkü misal hanginiz bir inşaat işine girecek de önce oturup yapacağı masrafı hesaplamaz. İnşaatı tamamlamak için yeteri kadar paranız var mı yok mu diye hesap kitap yapmadan inşaata başlar mısınız ki? Yoksa inşaat bitmeden paranız biter. İş yarım kalır. Mesela sadece bir temel atmış olursunuz. O temeli gören herkes hani o adam var ya inşaata başladı fakat sonunu getiremedi ya diye kıs kıs gülerek sizinle dalga geçer. Veya mesela hangi hükümdar başka bir hükümdara karşı savaşa girecek de önce askeri danışmanlarıyla oturup kendi 10 bin kişilik asker gücü Kendisine karşı yürüyen 20 bin askeri Yenebilecek mi? Diye düşünüp taşımaz. Diğer hükümdarı Yenemeyecekse O düşman daha uzaktayken Barış şartlarını konuşmak için Ona bir heyet yollar. Aynen Onun gibi hayatta sahip Olduğunuz her şeyden Vazgeçmedikçe Benim talibim Olamazsınız. Evet ve ona göre bir hesap kitap yapmamız gerekiyor. Değiş haline getirdim. E, bu hafta Makedonya'dayız. Ve Makedonyalı bir arkadaşım var. Asparuh adlı bir arkadaş. Kemancı çok çok çok iyi bir kemancı. E, benimle birlikte çalacak inşallah beğenirsiniz. Önce dur iyi bir hesap kitabı yap Alay edecekler bitiremezsen Önce dur iyi bir hesap kitabı yap Önce dur iyi bir hesap kitabı yap Galga geçecekler ışmadan iki düşünülür. O düşünce çıkse döner. Yenemeyecekse barış dilenir. Hence dur yi bir mezap kitabına. Hence Önce dur iyi bir yazak kitap yaz Kermanı bir sayıp izleyeceksin Önce dur iyi bir hesap kitabı yap, yoksa onun talibi olamazsın. Önce dur iyi bir hesap kitabı yap, önce dur iyi bir hesap kitap yap. <gülüyor> evet iyi bir hesap kitap yapmamız gerekiyor ve varımızı yokumuzu vermek üzere